Enes Batur'da biliyorum dedi Ama nasıl dedi Bakalım Koryan Bizi biri var Olsun hepimizin üzerinde peri var Biliyom Kafamızı yoruyor lan Aynıyi seviyor Dokunu elim ona Kukunuz iyi Kavdum kafaları dinle Kendine geldi dur oldum Çoktan yok yere kalbini kırmadım Oksana Kafamızı yoruyorlar Güzel olur güzel olur gelişi güzel Bana gülüşüne bırak Oksana Dokunur elim ona dokunur Şeyi artık Nasıl yorumlamamız gerektiğini Düşünmemiz lazım bence Mesela Trendler 1 çok güzel dinlemiş daha 17'sinde çıktı. Ee, şarkının nakarat da bence saracak anladın mı? Yani bu şarkı zaten saracak. Herkes dinleyecek bu böyle yaz şarkısı bilmem ne tadında bir şey. Ama şunun ayırt edilmesi lazım. Normal pop müzik olsa bile atıyorum R&B olsa bile bir müzisyenle bir içerik üreticisinin yaptığı şey birbirinden çok çok farklı. Yani içerik olarak mı yapıldı bu olay? Müzik olarak mı yapıldı bu olay? Kitlem şarkı dinlesin diye mi yapıldı bu olay? Yoksa ben zaten müzisyendim, yazdım, çizdim ve yapacağım mı? Anladın mı? Yani iki taraf şimdi müzisyen tarafla içerik üretici tarafını birbirine karıştırdığın zaman o zaman zaten hiçbir şey beğenmezsin. Ama kafanda düşünürsen bir önceki şarkısı neydi? Kaç tane şarkı yaptı? Nasıl bir geçmiş var ki? yapmak istediğine, ileride müzisyen mi olacak ne falan filan diye düşünmeye başladın mı? Aslında işler biraz da açılıyor. Ben mesela yani bana satır daha yakın geliyor. <gülüyor> Yok, ben şöyle. En az açısından düşünüp dinlediğimde ama bu şarkıyı ben işte hiç dinlemem ki normalde. Yani normal bir zamanda dinleyeceğim tarzda bir şarkı da değil ya. Ondan dolayı yani normal müzisyeni de yapsa dinlemiyorum ya bu tarzı. Hani ondan dolayı çok sarmıyor beni. Ama Nakaratı dinlediğimde, insanlar sever mi diye düşündüğümde, ulan sen bu işi yapmışsın dedim de derim. Anladın mı meseleyi? Çünkü bu trendler birdeyse zaten şu an. Varsa 685 bin like, 38 bin dislike'nin yanında ve dinlenmişse 8 milyon. Hani ...belli bir şeyi sevdirmiş, belli bir kişiyi kitleye okeyletmiş anladın mı bunu? Yanlış bir şey yok yani burada. Aksine de gelişen bir e, müzik kafası ve yapısı var diye düşünüyorum ben ve klibi. Mouse'u üstüne götürüp like atmamak. <gülüyor> Hayır, direkt düşüncem bu tarz oğlum. Mesela Berkcan'ın şarkılarında da yine aynı şekilde oluyor yani. Yine aynı şekilde düşünülüyor. Yani üretilme isteği tarzı neydi? Ve kimlerle kıyaslıyorsun? Şimdi yani.